Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Huawei FreeBuds 3i kablosuz kulaklığı kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz gibi biz daha önce Huawei FreeBuds 3 kutusundan çıkarmış. Hatta incelemesini de yapmıştık. Onu da şimdi yukarıdan linkini size vereceğim. Bu model 3i modeli ise onun bazı özelliklerinin düşürülmüş, bazı özelliklerinin de arttırılmış versiyon olarak tanımlayabileceğimiz bir model. Şimdi birazdan onu göstereceğim eski modelde ama... Bu biraz daha farklı tasarım anlamında da bu kulaklık uçlarındaki şeyleri görüyorsunuz. Plastik e, kauçuk parçaları. 3 e, üç modelinde bunlar yoktu. Yekpare bir gövde vardı. Bakalım bize neler sunuyor. Şöyle bir kutunun arkasını da bir göstermiş olalım sizlere. Farklı e, dillerde açıklamalar vesaireler var. Güzel bir kulaklık ailesi. Malum biliyorsunuz Huawei kendi ekosistemini hızla geliştiriyor. Hem bilgisayar hem de tablet tarafında Birçok modelle karşımıza çıkıyor. Şimdi bir gelin bakalım. FreeBuds 3 i kutusundan çıkartalım sizinle birlikte. Biz de sizinle beraber ilk defa göreceğiz bu arada ürünü. Açtık ama açamadık galiba. Bir daha bir deneyelim. Evet. Jelatinimizi yırttık. Şöyle açalım. Biliyorsunuz son dönemde bu tarz kulaklıklar çok popüler oldu. Birçok markanın modeli vesairesi var. Xiaomi'nin var çok fazla. Farklı Çin markalarında böyle modelleri olduğunu biliyoruz. Görüyoruz. Test ediyoruz. Geliyor bazen. Gelmeyenler de var ama şöyle kutumuzu açalım. İşte Huawei FreeBuds 3i de kutusundan çıkıyor. Şöyle açalım bakalım. Silindirik şekilde tasarlanan bir daha doğrusu dikdörtgen tasarımı bu aslında. Köşeleri epey bir yuvarlatılmış bir Kutumuz var. Biliyorsunuz bu tarz ürünlerde böyle bir kutu oluyor. Şöyle. Buradaki jelatinini de bir çıkarmış olalım. Huawei yazısını görüyorsunuz. Type-C bağlantımız var. Bu da bağlantı için kullandığımız düğme. Buraya bastığımız zaman cihazın ışıkları yanmaya, sönmeye başlıyor. Bluetooth ayarını bu şekilde yapıyoruz. Açalım kutumuzu. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Huawei FreeBuds 3i. Şöyle çıkartıyoruz. Söylediğim gibi bu kısımlarında kauçuk bantlar var. kauçuk par parçalar var. Üçte böyle bir şey yok diye ekbari bir gövde vardı. Özelliklerine bakalım. Aktif gürültü engelleme özelliği var bunda. Gürültü seviyesini 32 desibel'e kadar indirebiliyormuş. Üç modeline göre biraz daha geliştirilmiş. Onda 15 desibel'e kadar indirilebiliyordu. Bunda 32'ye indirilmiş. Üçlü bir mikrofon özelliği var. Sesi daha iyi absorbe etmek için yani dışarıdan gelen gürültüleri. 10 mm koperler kullanılmış. Bu kulaklıkların bu yan tarafı şuraları göstermiş oldum. Hem bunda hem de şunda, hem sağda hem solda farklı işlevler atanabiliyor veya kullanılabiliyor. ANC'yi açma, yani aktif noise cancelling açma kapama olduğu çift dokunduğunuz zaman. Diğer kulaklıkta yaptığınızda ise müziği oynatıp durduruyorsunuz veya aramaları cevaplayıp sonlandırabiliyorsunuz. Şöyle bir daha göstermiş olayım. Kutusunu kenara koyup şöyle elimde tutayım sizlere de görmüş olun. Bu arada 3,5 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Kulaklıklar şarj kutusu ile beraber ise bu süre 14.5 saate kadar çıkabiliyor. Kulaklıkların üzerinde 37 miliamperlik bir pil var. Şarj kutusunda ise 410 miliamperlik bir pil olduğunu söyleyelim. Evet şimdi biraz daha kutu içerine bakalım isterseniz. Bunları yerine koyup biliyorsunuz bunları böyle koyuyorsunuz. Bu buradan şarj oluyor. Bu kutuyu da şuradaki Type C bağlantısı yardımıyla şarj ediyorsunuz. Kutu içerisini biraz bakalım neler var. Kullanım kılavuzları vesaire şurada çıkıyor karşımıza. Bunları kenara kaldıracağız. Okumuyoruz zaten biliyorsunuz. Okuyalım ama bu arada okumuyoruz derken bunu övünerek seyrelmiyorum. Okursanız daha iyi olur arkadaşlar. Type C bağlantı kablosu. Şöyle göstereyim. Bir de kulak petleri çıkıyor. Onları da şöyle göstereyim. Hani farklı boyutlarda çıkıyor. Kulağınızın deliği büyüktür, küçüktür. Ona göre takıp çıkartabiliyorsunuz bu petleri. Bunları yerine koyalım. Şimdi söylemiştim. den önemli farklılıkları var diye. İsterseniz bir üçüyü de göstereyim size. En azından bir fikir sahibi olmuş olursunuz. Bunları da yerine koyalım şöyle. Şunu da yerine koyalım. Şöyle dursun. Bakın bu üç modeli. Bu da 3i e modeli. Kutuları bile zaten farklı. Gördüğünüz gibi birisi dikdörtgen tasarımlı. Bir tanesi daire tasarımlı. Tasarımlar da farklı bu arada. Kulaklıkların şöyle çıkartayım. Sizlere göstereyim. Bununkiler mesela böyleyken 3 modeli bu sağdaki siyah olan. Beyaz olansa 3i e modeli arkadaşlar. Şöyle elimde göstermiş olayım. Söyledim ki bu yekpare bir gövdeye sahipti. 3i e modeli ise yekpare değil. Şu Kavçuk kısımlar çıkartılabiliyor. Ama onun dışında tasarım birbirine benziyor mu? Bir parça benzediği söyleyebilirim. 3i modelinde Bluetooth 5.0 varken 3 modelinde ise Bluetooth 5.1 var. Bir de bunda Kirin A1 işlemcisi var. Bunda Kirin A1 işlemcisi yok. Aralarında böyle bir fark olduğunu da belirtmiş olayım. Bu ürünle ilgili merak ettikleriniz varsa şunu yapabiliyor mu? Bunu yapabiliyor mu? Videoda, inceleme videosunda bu soruların yanıtlarını vereceğimiz için o soruları bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Bütün soruları okuyoruz, değerlendiriyoruz ve sizler için yanıtlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Deneyimsel bir video gelecek. Güzel bir video gelecek. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.